Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız alan webbirleriyle karşınızdaki Isperin Deniz Ömer tarikhaber.com ana haber biteri başlıyor. Yaklaşık 21.08'e kadar büyük bir anlarda günün önüne çıkan haberlerini sizler için anlatacağız. Değerli izleyenler, Sana haber biterimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olacak. Sosyal cep tarik haber, pinterest tarik haber, ok tarik haber, tiktok tarik haber, tv, facebook tarik haber, LinkedIn tarik haber, yay tarik haber, tumblr tarik haber, instagram et tarik haber, twitter et tarik haber, reddit ground type 3.308, youtube tarik haber, tv, ömer tarikin masa hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar... Evet. Ama haberdeyim ama? tamam. Bir kolay daha yayındayız değerli dostlar. Bir kolay kanalımız Tark bir de, bir de ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayındayız her dostlar canlı yayın kırılığımız Tark haberinden üzere başlayabiliriz. Bir kere yayınlayınsel dostu halke kanalımızda harika verdiğine ulaşabilirsiniz. Güçlü işte yayınlayız değerli dostlar Twitch kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir saattir efendim bu ekranlarda olmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Ee, i̇lk haberimize geçiyoruz. Twitter'dan da dediğimiz gibi bizleri takip edebilirsiniz. İşte saniye saniye olanlar değerli izleyenler. bir ilk daha gerçekleşti. İşte Tekirdağ'dan havalandı. Konya'daki hedefi vurdu. Değerli izleyenler. Tekirdağ'dan havalandığı Konya'daki hedefi vurdu. Bayraktar Akıncı, Tolun ile bir ilgi gerçekleştirdi. Milleti ha Bayraktar Akıncı, milli olarak gerçekleştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan Tolun, minyatür bombayla gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Bayraktar Akıncı, gövde altında taştığı 4 adet minyatür ile Tekirdağ'dan havalandı ve Konya-Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu. Bayraktar Akıncı, Tolun ile bir ilki gerçekleştirdi. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan Tolun minyatür bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı 4 adet minyatür bomba ile Tekirdağ'dan havalandı ve Konya, Arapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ndeki hedefi tam isabetli vurdu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Tekirdağ'dan havalandı. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen Tolun minyatür bomba ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ, Çorlu Bayraktar Akıncı uçuş eğitim ve test merkezinden gövde altında taşıdığı 4 adet minyatür bomba ile havalanan Bayraktar Akıncı, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne atış testi icra etmek üzere yol aldı. Bir ilk gerçekleşti. Burada Bayraktar Akıncı TİHA'dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat Tolun minyatür bomba, GPS'in ırnese güdümü sayesinde 26.000 fiyatı irtifadan 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. Dolun böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi. Bayraktar Akıncı Uçak Dolun minyatür bomba atış testi Tekirdağ Çorlu Konya Karapınar Tekirdağ Çorlu Baygar Aselsan miniatupon test bir Twitter gds7 bulun Baykar Baytajember 2 2022 ihracatta rekor kırdı açıklamada verilen bilgilere göre Baykar yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzdeini ihracattan elde etti 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın de imzaladığı sözleşmelerin %'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibarıyla Bayraktar, TB2 SİHA'lar için 25 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzey ile ilgili net açıklama geldi. AB ve Rusya sözünü tutmadı. Evet. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için pes etmeyeceklerini belirterek İkbar'dan önce müzakere masası konusunda daha net bir sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızı süzdüreceğiz ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzey ile ilgili diye açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, AB ve Rusya'nın sözünü tutmadığını vurgulayarak Operasyonlara devam etmemiz gerekiyor. Haber. Haber. Güncel. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyiyle ilgili net açıklama, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sözünü tutmadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyiyle ilgili net açıklama, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sözünü tutmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için pes etmeyeceklerini belirterek ilkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın sözünü tutmadığını vurgulayarak operasyonlara devam etmemiz gerekiyor dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun özel diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu'nun toplantıda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, ilkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çağlarımızı sürdüreceğiz dedi. Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeyiyle ile ilgili sorulan soru üzerine de, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sözünü tutmadı. DH'i temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor, yanıtını verdi. İlginizi çekebilir. Eller tetikte kara harekatı için emir bekleniyor. Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj. Net konuştu, gölge etmesinler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tekirdağ'dan havalandı.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 Dünya Kupası'nda yine aynısı oldu. 12 yıllık lanet oldu. Eski Fena vurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Andre Ay'ı kaçırdı. Tarih tekerrür etti. Gana'nın Uyguray karşısındaki 12 yıllık penaltı laneti 2022 Dünya Kupası'nda da sıçradı. Son dakika haberine göre 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm devam ediyor. H grubunun 3. ve son maçında Gana ile Uyguray karşı karşıya geldi. Selvaka'nın 17. dakikasında gelişen Gana atağında Kudüs yerde kaldı. Kudus yerde kaldı ve hakem VAR kontrol sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anta Ayeye vuruşunda Uruguay kalecisi Sergio Rochet'i geçemedi ve akıllara 2010 Dünya Kupası'nda Asamoah Gyan'ın kaçırdığı penaltı geldi. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika Bondjie ayı kaçırdı. Tarih tekrar etti. Gananın Uruguay karşısındaki 12 yıllık veda laneti 2022 Dünya Kupası'na da sıçradı. Son dakika Bondjie ayı kaçırdı. Tarih tekrar etti. Gananın Uruguay karşısındaki 12 yıllık penaltı laneti 2022 Dünya Kupası'na da sıçradı. Son dakika haberleri 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B grubunun 3. ve son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Müsabakanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında Kudus yerde kaldı ve hakem var kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Andreaye, vuruşunda Uruguay kalecisi Sergio Rojdet'i geçemedi ve akıllara 2010 Dünya Kupası'nda Asamuahya'nın kaçırdığı penaltı geldi. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için büyük heyecan yaşandı. D grubunda oynanan Gana Uruguay karşılaşması ise beklendiği gibi çok hızlı başladı. Gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Gana, rakibi karşısında maça etkili başladı ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Var kararı ve penaltı. Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kudus, kaleci Sergio Rojvet'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, var kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Ondre A'yı kaçırdı. Gana'da topun başına Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ondre A'ya geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda kaleci Sergio Rojvet gole izin vermedi. Akıllara 2010 geldi. Bu penaltının ardından akıllara 2010 Dünya Kupası geldi. O turnuvanın çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı. Suarez eliyle kesmişti. Müsabakanın 120. dakikasındaki gana atağında vurdu ayın yıldızı Luis Suarez, kaleye girmek üzere olan topu elleriyle önlemiş ve gole izin vermemişti. Hakem Olegario Benü çok penaltı noktasını göstermiş ve Suarez'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Penaltı atışı kaçmıştı. Meşin yuvarlağın başına ise Asamuah Diyan geçmişti. Diyan, kullandığı penaltıyı üstten avuta atmış ve karşılaşma, penaltılara kalmıştı. Seri penaltı atışlarında ise Uruguay rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Aya'yın kaçırdığı penaltı. Görüntüler tüpten alınmıştır. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bitenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Üç çocuk babasının kahreden sonu geldi çalıştığı yere gelen kızlar yardım isteyince bakın ne oldu değerli izleyenler. Üç çocuk babasının da kahreden sonu geldi yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış deniz. Kan donduran olay Afyonkarahisar'da yaşandı. İki kızın çalıştığı yere gelip yardım istemesi üzerine kişi asla tartışan Engin Taş, kahveye dönüşen olayda boynundan bıçaklanmış. Taş kalınlar içinde yerde kalırken İpbarlar bölgeye sağlık gibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taş yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğreniniz. Haber. Haber. Güncel. 3 çocuk babasının kahreden sonu. Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış. 3 çocuk babasının kahreden sonu. Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış. Kan donduran olay Afyonkarahisar'da yaşandı. İki kızın çalıştığı yere gelip yardım istemesi üzerine iki şahısla tartışan Engin Taş, kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı. Taş, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engin Taş'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da. Engin Taş'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Çube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet ve gaz büro amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının vadelerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen SC-19 ve yeni VCI-16 gözaltına aldı. İki şüphelinin polis İçindeki sorgularının devam ettiğini öğrenildi. Kızlara yardım ederken öldürülmüş. Engin Taş'ın çalıştığı fırına gelen iki kızın, iki erkeğin kendilerini takip ettiğini söylediği ve yardım istediği iddia edildi. Kızların yardım talebi üzerine Engin Taş'ın S.C. ve V.C.'yi uyardı, daha sonra çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandığı öne sürüldü. Afyon Karahisar'ın Ertmen Beldesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. DDA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar, yaklaşık ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. aile verdiği enflasyon %8.8'e düşecek dedi değerli izleyenler. Merkez Bankası 2004'te tek hane dedi. Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı geldi. Önce %22.3 nokt sonra %8.8 olacak dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan son dakika enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu enflasyonun tek haneye düşeceğine dair mesaj yaparken, orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçe çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranı %22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek %8.8 arası oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz ifadelerini kullandır. Finans, finans, ekonomi. Merkez Bankası 2024 tek hane dedi. Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı geldi. Önce %22.3 sonra %8.8. Merkez Bankası 2024'te tek hane dedi, Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı geldi, önce %22.3, sonra %8.8. TCMB Başkanı Şahak Kavcıoğlu'dan son dakika enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu, enflasyonun tek haneye düşeceğine dair mesaj verirken, Orta Vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının %22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek %8-8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz ifadelerini kullandı. TCMB Başkanı Şahak Kavcıoğlu'dan son dakika açıklaması geldi. TCMB Başkanı Şahak Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Şahat Kavcıoğlu, Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Küresel arz şoklarına ve bölgenizde yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz büyümeye devam etmekte. Eylül'de küresel talepte beklenen gerilemenin sınırlı etkileri görülmekle birlikte, ihracatçı sektörlerin öncülüğünde sanayi üretimi yüksek seyretmeye devam etmekte. Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak işgücü 34,3 milyon kişiye ulaşırken, işsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır. Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında toplam istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur. Dövizin seyri enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlıyor. Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak bazı etkileri bulunmakta. Enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım. Aylık enflasyonun kademeli bir şekilde tarihler ortalamalarına yakınsamakta olduğunu gözlemliyoruz. Döviz kurlarının istikrarlı seyir izlemesi enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların daha ılımlı bir seyir izleyeceği görülüyor. Orta vadeli enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının %22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tekhaneye gerileyerek %8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Merkez Bankası olarak,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 2024 yılında ise tek tekhaneye gerileyerek %8-8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tek başına faiz artırmaya odaklı politikalar etkili olmaz. Mevcut durumda, enflasyonun temel belirleyicisi arz şokları olmakla birlikte talep dengesini de yakından takip ediyoruz. Yılın 3. ve 4. çeyreğine ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının daha ılımlı seyrettiğine işaret etmektedir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saati bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Trafikte bunu yapan yandı yarım saate tam 27 bin TL'lik ceza geldi kimse onları fark etmiyor ama. Trafikte bunu yapan... Yanlı değerli izleyenler. kim onlara fark etmiyor ama yarım saat 27 bin TL ceza kesildiği trafikte hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler tam gaz devam ediyor. Özellikle sicil gezici radarlar yolda hız limitini aşan sürücüleri affetmiyor. İstanbul'da hız sınırını aşan araçları tek tek tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde sivil ekipler yarım saatte toplam 38 araca tam 27 bin TL ceza kesti. finans finans ekonomi trafikte bunu yapan yandı kimse onları fark etmiyor ama yarım saatte 27000 TL'lik ceza kesildi trafikte bunu yapan yandı kimse onları fark etmiyor ama yarım saatte 27000 TL'lik ceza kesildi trafikte hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler tam gaz devam ediyor özellikle sicil gezici radarlar yolda hız limitini aşan sürücüleri affetmiyor <Gülüyor> İstanbul'da hız sınırını aşan araçları tek tek tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne sivil ekipler yarım saatte toplam 38 araca tam 27.000 TL ceza kesti. Trafikte kural ihlali yapan ve diğer araçları tehlikeye atarak hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Yollarda güvenliği sağlamak için 24 saat mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayanları affetmiyor. Trafik ekipleri, Gerek sabit radarlar ve ETS'lerle gerekse de trafikte seyir halindeki sivil mobil radarlar ile hız ihlallerini tek tek tespit ediyor. Yarım saatte 27 binası liralık ceza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler trafikte kural ihlali yapan sürücülere tam anlamıyla göz açtırmıyor. Gezici radarlar, hız limitlerini aşan araçları tek tek tespit ederken, sadece yarım saatte toplam 38 araca 27 bin liralık ceza kesildi. Trafik cezası 1820 TL buluyor. Haber Nobel'de yer alan habere göre, gezici radardan habersiz sürücüler gaza yüklendiklerine pişman oldu. Hız limitlerini aşanlar kamera ile kaydedilirken, hız yükseldikçe ceza tutarı da arttı. Aşılan limite göre 1820 TL bulan cezalar kesildi. Araç sahipleri kara kara düşünüyor. %123 zam geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Herkesi ilgilendiren EYT sözleri. 2 milyon kişi. Yılbaşında o ödemeler de artacak. Çift asgari ücret gelebilir. En çok aranan haberler. Hıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen hısti ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, Vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri hıstı kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. Sputmanın 22 Nisan 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ uyarınca yayınlanması istenen uyarı. Burada yer alan yatırım bilgi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Pakistan Büyükelçiliğini hedef aldılar değerli izleyenler, teröristler. <gülüyor> Afganistan Asyalı saldırı meydana geldi. Pakistan Büyükelçiliğini hedef aldılar. Afganistan Kabil Pakistan Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir Pakistan güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Haber. Haber. Dünya. Afganistan'da silahlı saldırı. Pakistan Büyükelçiliği'ni hedef aldılar. Afganistan'da silahlı saldırı. Pakistan Büyükelçiliği'ni hedef aldılar. Afganistan'ın Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir Pakistan güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Kabil polisi sözcüsü Halit Zadran yaptığı açıklamada, öğleden sonra Kabil kentine bağlı kartı Paran bölgesinde bir binadan Pakistan Büyükelçiliğine doğru ateş açıldı. Bu binada bir zanlı tutuklanırken iki adet silah ele geçirildi. Güvenlik güçleri bu konuda ciddi bir soruşturma başlatmış olup sonuçları daha sonra paylaşılacaktır dedi. Hedef alınan isim açıklandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda Pakistan'ın kabil misyon şefi Maslahat Güzel Übeyir Rahman Nizamani'nin hedef alındığı belirtildi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkahhar Belgi'de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, kabildeki Pakistan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadığını, diplomatik misyonların güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İLLİAA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anhaber mülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Erdoğan hayalini hayata geçiriyoruz dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladığı hayalini hayata geçiriyoruz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da üzerine Necip Fazıl ödülleri programına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı. Hayalini hayata geçiriyoruz. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende açıkladı. Hayalini hayata geçiriyoruz. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Necip Fazıl ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken... Üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Rüzgarı başka yerden alarak esenlere bakmayın. Hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Milletler, dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Bazı dönemlerde üzeri küllense de, bu vasıfları üzerinde barındıran bir millet, beklenen şahlanışı gerçekleştirir. Her ne kadar birileri karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerine tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kült katmanı katmak isteseler de Allah'ın izniyle başaramayacaklardır. Son 10 yılda yaşadığımız her hadise bize milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar göstermiştir. Daha ısırlar boyunca Üstad'ın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Necip Fazıl ödüllerinin ilim ve kültürümüz açısından bir Türkiye klasiğine dönüşmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyor, kendilerine bereketli ömürler niyaz ediyorum Mödemiyetimizin yeniden yükselişi yolunda maziden atiye köprüler kurarak üstad gibi fikir çilesi çekerek, üreterek eser ortaya koyan herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Üstat Necip Fazıl, ezdebiyatın her sahasında verdiği eserlerle yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir. Bizler de ondan aldığımız ilhamla bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon kurarken, üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Kutlu davamızın ve asırlardır onun taşıyıcısı olan ecdadımızın yolunda yürümeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizin, insanı insan yapan değerler konusundaki hassasiyetini gördükçe geleceğimize olan güvenimiz artıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizli Sunak ile telefonda görüştü. Cübdü Veli Ağbaba, AK Partili vekili Kürsülen Erdoğan'a şikayet etti. Gizli gizli içiyor. Sakarya'da minibüste iğrenç olarak. Göz yaşları içinde anlattı, kızım bağırmış, çağırmış ama en çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS'e, son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa. Evet, dostlara ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre kazandılar. Son 16'ya kaldılar değerli izleyenler. Büyük sürpriz yaşandı. Son dakika haberine göre Dünya Kupası'nda büyük sürpriz yaşanan Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi. Urgulay çok yoktu. Son dakika haberine göre 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Hey grubunun 3. ve son maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Son 16 turuna yükselmesi kesinleşen Portekiz'e mutlak galibiyete ihtiyacı olan Güney Kore'nin karşılaştığı misafak ya futbol severler büyük ilk gösterdi. 90 dakikada büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan Güney Kore oldu. Bu son şöpekte Portekiz grubunu lider bitirdi. Güney Kore ise ikinci sırada yer aldı. Spor Spor 2022 Dünya Kupası Son dakika Dünya Kupası'nda büyük sürpriz Güney Kore Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi. Durbu ay şoke oldu. Son dakika Dünya Kupası'nda büyük sürpriz. Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi. Uruguay ay şoke oldu. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. B grubunun 3. ve son maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Son 16 turuna yükselmesi kesinleşen Portekiz ile mutlak galibiyete ihtiyacı olan Güney Kore'nin karşılaştığı müsabakaya futbol severler büyük ilgi gösterdi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan Güney Kore oldu. Bu sonuçla birlikte Portekiz grubunu lider bitirdi, Güney Kore ise ikinci sırada yer aldı. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için dev bir heyecan yaşanıyor. Ve grubuda Güney Kore ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta her iki takım oyuncuları da büyük bir mücadele sergiledi. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Güney Kore oldu. Education City Stadyumunda oynanan müsabaka, Güney Kore'nin iki birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kim Young-gon ve Hang Han Kyung-han kaydetti. Portekiz'in sayısı ise 5. dakikada Ricardo ortadan geldi. Güney Kore son 16 turuna yükseldi. Bu skorun ardından Güney Kore puanını 4'e yükseltti. Asya ekibi Grubay'dan bir averaj önde yer alarak ikinci sırayı kaptı ve son 16 turuna kaldı. Daha önce bir üst tura çıkması kesinleşen Portekiz ise 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider bitirdi. Maç golle başladı. Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen Portekiz atağında çizgiye inen Dalot, ceza sahası içindeki Ricardo Porta'yı gördü. Porta tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Güney Kore'den cevap gecikmedi. Mücadelenin 27. dakikasında Güney Kore köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde kafalardan seken toplu Kim young kon tamamladı ve skora bir birlik eşitliği getirdi. Galibiyet ve son 16 turu 91'de geldi. Maçın 91 dakikasında gelişen Güney Kore kontra dağında Heung min Son, tüm sahayı geçti ve savunma arkasına sarkan Han hel Han'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Han hel Han, Vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını iki birlik üstünlüğe taşıdı. Maçta başka gol olmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kırladık derken Dünya Kupası'na veda ettiler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Yen haberimize geçiyoruz. Yoruladık derken Dünya Kupası'na veda ettiler değerli izleyenler. Son dakika haberi böyle Urgulay 2010'un rüvanşını da vermeli ancak Güney Kore'den gelen haberle yıkıldı. Dünya Kupası'na veda ettiler. Son dakika haberi böyle 2022'ye... Dünya Kupası Z Grup 3. ve son maçına Ghana ile Urguray karşı karşıya geldi. Son olarak 2010'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşan bu iki ekip bu kez gruptan çıkmak için kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin sergilendiği karşılaşmalar kazanan taraf Uruguay oldu. Ancak Kore'nin projesi 2-1 mağrup etmesi nedeniyle Güney Amerika AKP Dünya Kupası'na veda etti. İşte maçtan detaylar. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika, Uruguay, 2010'un revanşını da Ghana'ya vermedi ancak Güney Kore'den gelen haberle yıkıldı. Dünya Kupası'na veda ettiler. Son dakika, Uruguay, 2010'un revanşını da Ghana'ya vermedi ancak Güney Kore'den gelen haberle yıkıldı. Dünya Kupası'na veda ettiler. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında Ghana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Son olarak 2010'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşan bu iki ekip, bu kez gruptan çıkmak için kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin sergilendiği karşılaşmada kazanan taraf Uruguay oldu ancak Güney Kore'nin Portekiz'i 2 ekibi mağlup etmesi nedeniyle Güney Amerika ekibi, Dünya Kupası'na veda etti. İşte maçtan detaylar. Son dakika haberleri, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası ve sürprizler devam ediyor. P e grubunun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve farklı anlamlar taşıyan karşılaşmada kazanan taraf Uruguay oldu. Arjanov Stadyumunda oynanan müsabaka, Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 26 ve 32. dakikalarda Arrasca Eta kaydetti. Uruguay'a büyük şok. Bu skorun ardından Uruguay, dört e yükseltti ancak Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte 3. sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na veda etti. Gana ise 3 puanda kalarak Turnuva'ya veda eden bir diğer takım oldu. Tarih teker ürettiği paye. Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında Kudus, ceza sahası içinde kaleci Sergio Rojhet'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Varla görüşen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ondre Ayet, vuruşunda kaleci Sergio Rojret'i geçemedi. Bu olay sonrası, Ana haberdeyim, Sayın şey şey Çeyrek finalinde 120. dakikada Asamu Ahdiyar ile yararlanamadığı penaltı akıllara geldi. Arrasca gol perdesini açtı. Müsabakanın 26. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Arrasca tamamladı ve Uruguay 1-0 öne geçti. Yine Arrasca Eta sahnedi. Mücadelenin 31. dakikasında Gana ceza yayı üzerinde topla buluşan Luis Suarez, savunma arkasına sarkan Arrasca gördü. Yıldız futbolcunun gelişine yaptığı vuruş sonrası top ağlarla buluştu ve skor 2 0a A geldi. Maçta başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 2-0'da üstünlükle ayrıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakikada Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunu bugün değerli izleyenler, herkes bir korku yaşadı polisin müdahalesi hayat kurtardı değerli izleyenler. Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı. Çorum'un Sungul ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam, yan masada arkadaşlarıyla yemek yen polis memuru tarafından hem manevrası ile kurtarılması, güvenlik kameralarına ambiyan yansıdı. Haber. Haber. yaşam. Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı. Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam, yan masada arkadaşları ile yemek yiyen polis memuru tarafından hemlik manevrası ile kurtarılması güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay ilçedeki Muhsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı. Arkadaşı ile birlikte lokantada yemek yedikleri esnada karşısında oturan arkadaşının nefes alamadığını fark eden yaşlı adam yerinden kalkarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yanmasa da yemek yiyen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak nefes alamayan yaşlı adama hengic manevrası ile müdahale ederek hayata döndürdü. Yaşlı adamın nefes almaya başladığını görün lokantadakiler rahat bir nefes alınırken çalışanlar da yaşlı adama su verdikleri görüldü. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 86 yaşındaki duran dedi, 33 yıl sonra Murad'ına erdi. Haber bütemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekipler teyakkuza geçti İstanbul Boğazındaki gemi çarpıştı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İslamo Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Son dakika haberine göre Boğazı'nın Denizi girişinde bulunan Hırkabı önlerinde bir kuru bir kuru yük gemisiyle konteyner gemisi çarpıştı. Kıymetliği gelen müdüründen yapılan açıklamaya göre bölge ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika... İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Son dakika İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde bulunan Kapı önlerinde bir kuru yük gemisiyle konteyner gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden şey yapılan açıklamaya göre Ağrı Kapı önlerinde 126 metre boyundaki Burhan Dizman ve 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Çatışan gemiler için kurtarma 10 römorkör ve Ken 3 hızlı tahliye, can kurtarma botu ile 2 kılavuz kaptanın olay yerine sevk edildiği bildirildi. Öte yandan kent tarafından paylaşılan fotoğraflarda Gemilerde hasar oluştuğu gözlemlendi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tekirdağ'dan hava... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık biz bir, bir, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İler aralıkta piyasaya sürecek 100, 104 yılın... E, 104 yıl sonra birik yaşanacak yoğun tarif vardı değerli izleyenler. 104 yıl sonra bilik yaşanma 7 Aralık'ta piyasaya sürecek. Darphane 104 son 104 yıl sonra Reşat Altın'ın üretimine başlıyor. Reşat Beşti Darphane tarafından 7 Aralık çarşamba günden itibaren piyasaya sürecek. Kuyumcular Reşat Beşti altın taleplerini randevu almaların külçe altının karşılığında Darphane'den teslim alabilecek. Finans. Finans. Ekonomi. 104 yıl sonra bilik 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek 104 yıl sonra bir yıl. 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek Darkhane 104 sonra Reşat altın üretimine başlıyor Reşat Beşli Darkhane tarafından 7 Aralık çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek Uyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan Külçe altını karşılığında Darkhaneden teslim alabilecek Reşat Beşli Darkhane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, oda yönetiminin Darkhane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darkhane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor. Darkhaneden altın adıldı. 104 yıl sonra bir yıl. darhane Reşat Beşlileri 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan Türkiye altını karşılığında darhaneden teslim alabilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti. Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına darkhane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dolar ve altın için kritik veri geldi. Rekor geldi. Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve saat